Allah ona en büyük azab ile azap edecek. Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler. Sonra da bize hesap verecekler. Sadakallahül lansın.